Bu projede emeği geçen başta İl Müdürlüğümüz kapidarisi Başkanlığımıza e, çok teşekkür ediyorum. Engin benim çocukluk arkadaşım ve son 10 yıldır hem bağcılığa hem arıcılığa merak, e, merak salmış. Ben kendisine bu e, kovan, arılı kovanları teslim etmekten atlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm ilmize ve tüm arıcılarımıza bereketli olsun. Gap İdaresi Başkanlığımızla desteklenen e, Siirt Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsalda, Siirt kırsalında üretim ve istihdam için arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında yapılan programda bir aradayız. Bugün 295 arıcı ailemize 5.900 adet arılı kovan dağıttık. Bu projemizin tutarı 11.221.000 bin liradır. Siirt e, 2.500 tona yaklaşan üretimi ve 178 bin civarındaki arılı kovanıyla Türkiye'de en önemli bal üreticisi iller arasındadır. Biz il olarak önümüze bir hedef koyduk. Bu hedefimiz çok kısa zamanda 250 bin adet arılı kovan ve yaklaşık 35 bin ton bal üretimidir. Burada pervali balımız marka değeridir, coğrafi işaretimiz bulunmaktadır biz pervari balımızın yanında yine marka değeri olan ve kaliteli olan Şirvan balımızı, Siirt balımızı, Kurtalan balımızı, Eruh balımızı, kilo balımızı tanıtımını yapacağız ve markalaştırma sürecine geçeceğiz. Gabi Dairesi Başkanlığı son 5 yılda 29 adet proje desteği verdi. Bunların yaklaşık tutarı 28 milyon 500 bin divarındadır. Bu tür arıcılığın ve siirt tarımının geliştirilmesi yönelik projelerimiz aralıksız devam edecektir. İlimizde 1500 adet arıcı ailesi istihdamını ve geçimini bal üretiminden karşılamaktadır. Sektörde arıcılığın geliştirilmesi için projelerimiz ve desteğimiz devam edecektir. Bu tür teşvikler sayesinde yüzlerce insan bu projelerden faydalandı ve üretime katkı sundular. Bu tür projeler sayesinde yüzlerce aile yüzlerce arıcı İş sahibi oluyor, ekmek kazanıyor, üretime katkı sonuyor, katma değer sarı ilimize.